Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yani ülkemizin yapmış olduğu açıklamaya göre ya Facebook geri adım atacak ya da Türkiye WhatsApp'ı engelleyecek acele etmeyin açıklamasında bulunuldu. WhatsApp sözleşmesi şu anda gündemimizde olan tek madde. Çünkü insanların gizliliğini ihmal ettiği düşünülüyor. Bu doğru bir düşünce. Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor. Bu da bir son dakika gelişmesi arkadaşlar. BTK Bakanlık Rekabet Kurumu Yasal Olmahı Mühendisliği dur diyecek. Yani... Türkiye WhatsApp'a şart koşacak. WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine büyük bir göç yaşandı diğer uygulamalara. İpi gösteren uygulama ise Telegram oldu. Türkiye'de Telegram'a ilave olarak BİP'e geçişler çok kısa sürede milyonları aştı. Bir günde 500 binin üzerindeki kişi BIP uygulamasına kayıt oldu. WhatsApp'ın günlük aktif kullanıcı sayısını pazarın %81'i gibi büyük bir oranda Google Play verilerine göre en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp... Şimdiden dördüncülüğe gerilemiş durumda. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yani ülkemizin yapmış olduğu açıklamaya göre ya Facebook geri adım atacak ya da Türkiye WhatsApp'ı engelleyecek acele etmeyin açıklamasında bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu Avrupa Birliği yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook, Türkiye'de de kanunlara takılacak. Bildiğiniz üzere Facebook bu sözleşmeyi Avrupa Birliği ülkelerine şart koşmamıştı. Yani Avrupa Birliği üyeleri ülkeler bu sözleşmeyi onaylamak zorunda değil. Yeni uygulama KVKK'nın 5. maddesi dışında anayasanın 20. maddesi ve rekabet kanununa da aykırı görünüyor. Bu nedenle Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak. Yetkililer Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlar da geri adım atacak. Vatandaşa önerimiz acele etmemeleri. Bir şeyi onaylamayın. Bir hafta arasında ortak açıklama yapacağız dedi. Türkiye'nin yaptıracağı yaptırımlar ne olabilir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Türkiye'de ya bana ne kardeşim ben WhatsApp kullanmaya devam ederim. Benim bilgilerimi kim ne yapacak diye düşünen insanlar da yok değil varlar ve bunlar da ciddi oranda büyük bir kesim Whatsapp bunları kaybetmeyi göze alamayabilir. da böyle fakat Avrupa Birliği ülkeleri yani Avrupa Birliği'ne dahil olmuş ülkeler bu şartlardan dışında kalacak. Bu şartların dışında kalacak. Fakat Türkiye de diyor ki ya kardeşim ben senin şartlarını yerine getirmişim. Yani Avrupa Birliği'nin güvenlik ilkeleri şartlarını yerine getirdiğini beyan ediyor ve ben de bu uygulamayı kabul etmiyorum diyor. Yani benim insanlarımın Gizlilik bilgilerini başka yurt dışı firmalarına falan satamazsınız diyor. E, haklı bir e, isyan diyebiliriz aslında. Çünkü şartlarımızı tamamen yerine getirmiş olarak biz burada bulunuyoruz. Ve bütün bunlara rağmen de bu uygulamayı, bu uygulamadaki gizlilik sözleşmesini kabul etmeyi kabul etmiyoruz diyor. Zaman gösterecek ama neler yapılabilir? Türkiye bu WhatsApp uygulamasını engelleyebilir. Yani Türkiye konumundan Google Play veya App Store üzerinden herhangi bir WhatsApp uygulamasını indiremezsiniz. Başka türlü ne yapabilir? Band genişliğini daraltırabilir. Bu da uygulamanın kullanılmamasına sebep olabilir. İlerleyen süreçlerde WhatsApp uygulama üzerinden reklamları aktifleştireceğini duyurmuştu. Yani siz WhatsApp'ta gezinirken, WhatsApp'ta mesajlaşırken anısın karşınıza sizin ilgi odağınız reklamlar çıkacak. Aslında bir bakıma da bu gizlilik sözleşmesinde bunun için istiyorlar. Nedeni de çok açık. Bilmiş olduğunuz üzere sizler konuşurken insanlara oldukça açık sözlü oluyorsunuz. Bu açık sözlü olmaktan kastım. işte şuna ihtiyacım var, bunu almalıyım, ay sonu şunu alacağım gibi ifadeleri kullanıyorsunuz. Ve algoritmalar bütün bunları depo ediyor ve sizlere de bu doğrultuda reklamlar çıkartıyor. Örneğin siz Whatsapp'ta bir arkadaşınızla konuşurken ya ay sonu Plazma almak istiyorum dediğinizde WhatsApp'ın algoritmasına kaydedecek. Ve bir iki saat sonra siz WhatsApp'a girdiğinizde WhatsApp uygulamasını açtığınız zaman karşınızda bir tane plazma reklamı çıkacak. Yani tüm mesele bu gibi görünüyor şu anda. Yani resmi yetkililerin yapmış olduğu açıklamada sizin bu sözleşmeyi onaylamanız durumunda ben sadece bunları reklam olarak kullanacağım. Yani sizlere daha iyi reklam sunabilmek için kullanacağım diyor. Fakat... Durum neyi gösterir şu anda? İnanın ki hiçbir bilgim yok. Fakat Türkiye eğer yaptırım uygularsa WhatsApp Türkiye'de yani bizim ülkemizi saf dışı bırakabilir bu uygulamadan. Yani sözleşmeyi dayatamayabilir veya Türkiye açısından farklı bir sözleşme düzenlenebilir. Ama her ne olursa olsun ben geri adım atılacağını düşünmüyorum. Zaten bunlar yıllardır el altından yapılan şeylerdi, yine yapılmaya devam edilebilir bir şekilde diye düşünüyorum. Sabah'ın bizlere ilettiği bir tane haber vardı bu konuyla ilgili. Neydi o haber? Karşısında Avrupa bildiği gibi kişisel veriler konusunda hassas ve bilinçli topluluklar görünce tavır değiştiren Facebook, iş Türkiye gibi ülkelere gelince... Kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma izni isteyebiliyor. Hesabınızı silmeyi tercih ederseniz verileri korumak önemli hale gelecek. Eğer WhatsApp'ı silmeyi tercih ederseniz verileri korumak daha da önemli hale gelecek. WhatsApp'ın Avrupa bölgesindeki, İngiltere'de dahil buna, veri paylaşım uygulamalarında güncellenen hizmet şartları ve gizlilik politikasından kaynaklanan herhangi bir değişiklik şu ana kadar bulunmuyor. Bu değişimi Avrupa Birliği ülkelerine dayatamayacağını bilen Facebook, Türkiye'yi, 3. dünya ülkesi olarak görüyor haberinde yer verdi. Bütün ve bu gelişmelerin ardından Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildiğini Twitter adresinden duyurdu. Sosyal medyadaki Whatsapp siliyoruz kampanyasına insan savağı aracı geliştirmedeki başarısıyla tanınan ve teknolojiyi yakından takip ettiği bilinen Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar mesajlaşma uygulamasında WhatsApp'ı sildiğini ve yerine alternatif uygulama olarak Türkcell BiP'e geçtiğini de Twitter adresinden duyurdu. Peki sizce WhatsApp geri adım atacak mı? Sizlerde görüşlerinizi yorumlarda bizlere iletmeyi unutmayın. WhatsApp kullanıcılarını 8 Şubat'a kadar yeni politikasını kabul etmeye zorlayacak gibi görünüyor şu anda. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptıracağı yaptırımlar ne olacak? Bildiğiniz yeri sosyal medya konusunda büyük bir hassasiyetle çalışıyorlar. Aksi takdirde uygulama yarışımlar kaybedilecek. Facebook'un bu kararından geri adım atabileceği veya erteleyebileceği de şu anda belirtilen aşamalar durumunda fakat bunlar bir söylenti. Facebook'un bu kararından geri adım atabileceği mümkün mü? Bunu zaman gösterecek. Türkiye WhatsApp penetrasyon açısından dünyada 9. sırada yer alıyor. Yani dünya üzerinde WhatsApp'ı en çok kullanan 9. ülkeyiz. %88 gibi yüksek bir orana sahip. WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk 7 günündeki önceki haftaya göre %11 düştüğü belirtiliyor. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlara büyük bir rağbet oluştu. Özellikle son 5-6 yılda akıllı telefon kullanmayan insan sayısı neredeyse çok azaldı. Ülkemiz adına konuşuyorum. Dünyada da böyle. Ve akıllı telefona sahip her insan WhatsApp yüklüyor. Yani WhatsApp kullanmak adeta bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Şu anda yaşadığımız e, dünya standartlarına bakacak olursak. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun yorumlara bizlere ulaştırmayı unutma. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.